Her gece ben senin için döküyorum gözyaşları. Her gece ben senin için döküyorum gözyaşları. Neden böyle değişti ya gözlerinin bakışları? Gözlerinin bakışları neden böyle değişti ya gözlerinin bakışları neden böyle değişti ya gözlerinin bakışları aşk oyunu Her aklıma gelince sen yüreğimde başlar acı Aşk oyunu bunun adı ayrılınca kalmaz tadı Her aklıma gelince sen yüreğimde başlar acı bir sera buldu Gül yüzüm bak nasıl soldu Aşkımız bir sera buldu Gül yüzüm bak nasıl soldu Kurdu. Yüreğimde başlar acı Aşk oyunu bunun adı Ayrılınca kalmaz tadı Her aklıma gelince sen Yüreğimde başlar acı